Lokumlukta yine harika bir gün. Lokumluk Belediyesi bugün bir duvar boyama etkinliği düzenliyor. Bizimkiler de durur mu? Boyalarını almış, parktaki duvarın önüne gelmişler bile. Ee, niye bekliyorsunuz? Hmm. Ne çizeceğimizi bilmiyoruz. Bilmiyor musunuz? Peki, çiçek çizseniz? Biz farklı bir şeyler olsun istiyoruz. Merhaba, ben de size katılabilir miyim? Merhaba, ne çizeceğimize karar veremedik ama tabii ki katılabilirsiniz. <gülüyor> Sizin adınız nedir? Benim adım Devne Ben Luhum, ben de Can Memnun oldum çocuklar, benim adım da Tania Almanlıya kölden buraya geldim Erasmus programıyla Altı aydır buradayım Erasmus mu? O nedir? Erasmus bir dostluk programı definici. Üniversite öğrencileri farklı kültürleri görmek için bir sorularını başka bir üniversitede okular. Çok güzelmiş. Köyün nasıl bir yer Tanya abla? Size gösterayım. Köln büyük bir şehir, kocaman bir nehri var. Adı Ren, sekiz tane köprü var üstünde. Ha, sekiz mi? Ne kadar çok? Evet, bunların ikisi Demiryolu Köprüsü. Bol, bol tren var. Biz Almanya'da trene çok bineriz. Ya, trenlere bayılırım. Erasmus'la birçok yere gözya gittik. Bugün de Lokom Lok'u daha güzelleştirmek için buradayız. Harika! Bak, benim aklıma bir fikir geldi Tanya abla. Ee, şimdi sen buraya bize tekrar bir nehir çizer misin? Böyle üzerinde de köprü olsun. Tabii ki Lokum, biz de her yere el eli tutuşmuş çocuklar çizelim. Bu bir dostluk köprüsü olsun. Duvarın adı da dostluk duvarı olur. Bu harika bir fikir Defne, Lokum ve Can. Anlaşılan Lokum ve arkadaşlarının duvara çizecekleri resim hem çok güzel hem de çok anlamlı olacak. Dostluk duvarı da çok hoş bir fikir doğrusu. Bu arada kedi ne yapıyor? Ee, bu dostluk duvarında pati izleri de olsun tabii canım. Harikasın kedi.